Arkadaşlar Merhaba kanalıma Hoşgeldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım bugün size ilerleyen dönemlerde yayınlayacağımız çalışmamızdan bir örnek sunacağım. geçen günlerde ufak bir e, kesetiyle Bu bir videoya çalışı yapmıştık hatırlarsanız aştığı trafik ve e, anons sistemi artık aktif Şimdi ben gördüğünüz üzere eksi 3 yani alt kattayım. Birazdan üst kata çıkar, çıkıp oradan e, perondan yolcularımızı alacağız. Şöyle kontağımızı çalıştırıp arabamızı çalıştırıp yukarıya perona çıkalım. Şimdi nasıl bir kaç dakikada çıkacağız bilmiyorum. Şu an oyun saatiyle 9.51. 11'de herhalde kalkarız diye düşünüyorum. Trafik seviyesi 5'te bunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz 1'den 10'a kadar biliyorsunuz seviyelerimiz var Gittiğimizde Esenler'de de trafiğin olduğunu göreceğiz yani otobüsünün sağ salt köşesinde gördü Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve yani İstanbul Esenler Otogarı'na bir sefer yapacağız Çok uzun zamandır e, Videoya yayınım olmuyordu o yüzden Biraz acemilikler olabilir En azından son zamanlarda konuşmalı olarak e, video yayını yapmıyordum hatırlarsanız. Ya ekiple birlikte yani tek başıma Hiç yaptığımı hatırlamıyorum uzun zamandır. Evet. Kendinize şuradan yol bulup e, Yukarı çıkmaya çalışacağız. şimdi Yolcu otobüsleri Anonsa göre hareket etmiyor Önce onu söyleyeyim bir dakika. Yol vermedi dayı ya. Ee, bu olacak iş mi bak arkası öbür bu şeyde geçti. İnsan yol verir burada. Şey, Otobüsünü otobüsünde dıştan tanıtayım. Oyuncu 10. bir mod ekibinin yapmış olduğum 2020 model güncellemesiyle birlikte Mercedes Benz Yeni Travego Şey özür dilerim turizmo Yakla yani durup VIP Bir araya sokmuyorlar ya Şimdi bu otobüsler belli sürelerle Hareket ediyorlar yani anonslarla birebir Alakası yok bu arada şöyle sağ tarafı da göstereyim Bir daha güzel bir Manzara vardı Ee, o yüzden perona girmemiz biraz vakit alacak. 11'de oyun saatiyle 11'de hareket edersek güzel. Önümüzü göstereyim size. Aktif olarak bayağı dolu. Bu yaptığımız çalışmadan bir tanesi. Bütün katlara otobüs trafiği artık aktif arkadaşlar. Otobüsler ilk geldikleri zaman direkt bu katı almış. Çünkü hani... Trafik olsun diye öncelikle bu kata veriyoruz. Çıktıktan sonra ister alt kata iniyor, isterse alt kata turlayıp çıkabiliyor. Ya da direkt peronlardan çıkıp gidebilir yani. Bu artık otobüsün kendisine kalmış. Bizim bunlarla ilgili özel bir yönlendirmemiz yok. Sadece bütün katlarda otobüslerin gezebilmesi için bir çalışma yaptık. ford'un başında. Duyamıyorum apoları çok küçük kalmış sesi. Şimdi sağ tarafta boş alan var. Yani trafik beklemek isteyen arkadaşlar oradan geçip gidebilecek. Belki doldururum orayı da. Bilmiyorum. Ama hani biraz vakit alıyor tabii yukarıya çıkmak. Riyade de böyle zaten biliyorsunuz 30 dakikada bir bu kısmı boşalıyor. Birazdan otobüsler otobüsünde anon sesini duyacaksınız zaten. Aç dilin anon sesini. Tekrar dışarıya çıkalım. Belki görülmez duvar koyarılıyor. Belki fonilerle kapatırız. Böyle perona yaklaştıkça ufak ufak anons sesleri artıyor arkadaşlar. Stand realinin olduğu gibi. Gerçek Aşk'den alınmış ses kayıtları arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bilgisayarda vesaire yapılma değildir. Orijinal açtığı neyse. Burada da o şekilde ses kaydı mevcut. İnşallah sesim mikrofondan iyi çıkıyordur yani tam bilmiyorum ama umut ediyorum ki iyi çıkıyordur Çünkü hiç test yapmadım bugün aslında bu ikinci videom bir tane video çekip dedim ee, ama tabi o içindeki müziklerden dolayı e, youtube'da telif hakkı telif yedi o yüzden videoyu yayınlayamadık bu ikinci denememiz olacak. 40 saniyede bir anonsumuz devreye giriyor. Diğer otogarlara da bunu koyabiliriz. Böyle bir hani düşünce var. Ee, ama tabii açtır anonsu ee, da gelecek. Arkadaşların talepler, kullanıcılardan talepler önemli. Çünkü her otogarda anons yok, standart bir anons yok. Evet. yavaş yavaş sıra bize doğru Dün gibi saat 11'de 11'e kalmadan tabi hareket ederiz de e... <gülüyor> oyun saatiyle gördüğünüz nerede yarım saatte yukarı çıkmaya çalışıyoruz Trafik serisi 5'te bu arada tekrar söylüyorum. 10 olduğuna böyle yoğun otobüs trafiği oluyor. Tabi trafikte kilitlenmeler de olabiliyor. 10 evet, otobüsleri biz de yerimize geçeriz. Bir dakika birlikte. bizim yolcularımız orada bizi bekliyor, görebilirsiniz onlara doğru yanaşacağız. İşte başlıyoruz. i̇şte başlıyoruz. Yavaştan geri geri yeryek devam edelim arkadaşlar. Şimdi nomada Burada tabi normal trafik açık artık. Önceden hani trafik yolunda olmasın, FPS sıkıntısı olmasın diye e, trafik kapalıydı burada. İşte yol olduğu için bazen kamyon tarzı arabalar hani kapıdan girmiyor ama girip hani mesela herhangi bir yerden x bir yerden doğabiliyor. O tür şeyleri görebiliyoruz. nadir anımsa ama tabi çıkış yapamıyor. Belli bölgelerde de e, bu arabaları ...hani kaybolması için özel noktalar var. Sağda, Sağda kalın ve, ve sonra sağ dönün. Sağ dönün. Tekrar, Tekrar hesaplanıyor. Yeni, Yeni rota, rota bulunuyor. Sağda, sağda kaldı ve sonra, sonra sağa döndü. Şimdi Ankara'dan çıkacağız. şu kadın, an. Kadın. Ve ve sağda kaldı kan. 30 devam ediyoruz arkadaşlar. Sağ, Sağ çıkışı, çıkışı kullanalım. Soldan, Soldan devam, devam edelim. navigasyonu bir kapatalım. Çünkü çok fazla müdahale var. Şöyle. Normalde kullanıyorum ama videoda çok fazla sağ sol sağ sol sağ sol yine sıkıntı oluyor. Bu arada bu şu an sürdüğüm benim sadece yayınlar için hazırladığım harita. Ee, o yüzden bazı yerlerde bozukluklar görebilirsiniz. Kusur. Oyun çözülmüyor map'te. Yine hani bir nevi test gibi düşünün bu arada test haritası gibi. Benden birkaç haritanın birleşimi olarak bu var. Bu o yani yüzden olan bir harita değil. Bu hd trafik ve anonslarda e, her isteyen için açık olmayacak tabi. Bunun da bazı şartları olacak. Bir ihtimal daha hani bunlar daha henüz şey yapmadı konuşulmadı. Sadece fikir olarak kafamızda var. Çünkü standart yaparsak zaten Ankara'da çok sıkıntı çekiyorsunuz. Yoğun bir kesim. Aynı mevzuyla karşılaşabiliriz. Ee, İstanbul'a nasıl gideceğiz? iyi güzel hoş yaptınız da abone bir bu sonraki bu da yanlarına geçeriz herhalde ya orada bir önce bir sonraki kavşaktan dönmemiz gerekiyor da. şuradan geçebiliriz. Helikopterle o zaman geçmek mümkün değil ama böyle geçmek mümkün. Yasadan çok uzun zamandır uzak kaldık arkadaşlar. Benim özel hayatımla ilgili hani çalıştığım şirkette olan görevimden kaynaklı. Yani yoğunluğum çok gazla. ETS'den elimiz çekit şey mi? Hayır, çekmedik ama tabii hani yayın hayatı biraz sekteye uğruyor tabii ki. Çalıştığım kurumdaki yeni görevim yani daha fazla başka şeylere zaman ayırmam gerekiyor ya şu an hani sürdüğüm harita e, söylediğim gibi <gülüyor> benim sadece yayınlar için kendim hazırlamış olduğum harita arkadaşlar. Dışarıda x bir kişisini de bulma şansınız yok. Ya da x bir yerde indirmesini bulamazsınız. O yüzden yani, Türkiye'deki bütün haritaların karışımı gibi. İşte birazdan ROX bağlanacağım. Oradan geçeceğim taş rot hattı yok önümde de burası tamamen oyun dünyası bölümü. Ee, oradan İstanbul kısmında da TRX hattı haritasına bağlanacağız. İstanbul'u TRX süreceğiz. map'in de 1.3 versiyonu biliyorsunuz satışta ee, bir yandan da yapımı devam ediyor ön satışta olan arkadaşlar belirli bir süre sonra e, indirme liglerine kavuşmuş olacak Tabii biraz vakit var en son Merzifon Havza bölgesi biliyorsunuz e, yapılıyor oldukça güzel oluyor yani Umut Demir Olağanüstü Çalışıyorlar Özellikle Umut'un Kendini Fazlasıyla geliştirmesiyle Haritanın Çehresi gerçekten değişti Solu metro testleri biliyorsunuz dört divan burası şu an kamerayı bazen sağ bazen sola da alıyorum bu hani sizin hani benim e, oynadığım maçtan daha sağ solu görebilmeniz adına hani mesela şu an sol tarafa verdim kamerayı e, işte yan pencerelerden de e, bir şeyler izleyebilmeniz için gerçekten farklı birazdan Highway'yi göreceğiz. AYV'ye doğru yaklaşıyoruz. Ben mola vermiyorum, dedim direkt gidiyorum. Çünkü yolumuz uzun. Önce Sakarya'ya uyuracağım. Sakarya'dan Kocaeli'ne geçeceğiz. Oradan da en son İstanbul'da bitireceğiz. O yüzden videonun süresi biraz uzun olacak. Esenler'de de yine trafik ve seslendirmeler bizi bekliyor. İstanbul'da özel bir anons yok herhalde, bildiğim kadarıyla. Sizin kendi kameramla sol taraf olayım. Burada haritaya Fatih'in bize ilk katkısı Hay Bey Hay Fatih. Buradan ona da selamlar olsun. Hay Bey görebiliyorsunuz. Üzerinde de seslendirme mevcut. Ben de şu an mevcut değil ama e, burada da tünelde geldiğinizde e, bir seslendirmemiz var. E, yine orada Bol'daki ses kaydı devreye giriyor. Yani Relteyi artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden biz ekip olarak. Daha var tabi şu an görünmüyor arası karşıda Türsan testleri var arkadaşlar aynı zaman Düzce kavşağına gelmiş oluyoruz. Buradan sağ döndüğümüzde Düzce kavşağı yol çalışması var burada. Bazen böyle otakarların içinde de değişik actionlar çıkabiliyor arkadaşlar. Çünkü oralara da biliyorsunuz artık yol var. Yol geçtiği için oradan. Biz birkaç kere değişik aksiyonlara şahit olduk. Sakarya Doro ortada yine artık Çanakkale. işte o zaman Pro haritasına geçmiş oluyoruz. Ama biz Çanakkale tarafına gitmiyoruz biliyorsunuz. Sakarya'ya gideceğiz oradan da İstanbul'a geçeceğiz. Kocaeli'ye de tabii ki. Ön tabelamızda yazdığı gibi. buradan sola da dönüp gidebiliyorsunuz ama ben sevmiyorum o tarafı. O yüzden ilerideki düz kavşaktan geçeceğiz. Daha şık oluyor orası. Böyle arka yollardan gidiyorsun çok ben beğenmiyorum o tarafları. Sağ geçemedik. Setra de Sakarya otakarına yaklaşık arkadaşlar. Direkt üst kata çıkacağım. Üst kattan inleme-bindirme odanı yapacağız. İki amir koçun arasına gidip diyelim arkadaşlar. Nasılsa bizim otobüsler. Kapı çalalım. Şöyle hafif bir müzik verelim. Olmadı. O zaman vermeyelim. Müzik vermeyelim. Böyle derinden bir müzik vermekte ama pek mümkün değil. Evet yavaştan kalkıyoruz artık tekrar. Seferimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakayata Garden Kocaeli'ye doğru geçeceğiz. alacak gibi gelip burnuma gelince duruyorlar. İlginçler. ilginç. Bu ay trafiği bizi temkinli sürmeyi öğretiyor arkadaşlar. Başka bir şey değil. niye geri geri geliyor? Vallahi görmedik göre geçiyoruz Allah. Hakan geldik ya, Sel bitik Alanya geçti. O da bir sakat gidiyor. Daha döneceğiz. Düz gidersek biliyorsunuz Bursa Çanakkale İzmir Karayolu Açığında biliyorsunuz arkadaşlar, motun çalışması, mot kardeşim, şehri güzelce düzenlemişti. Oranın sadece otogar binası, yaz Bakırcı'ya ait. Daha gişelerden geçeceğiz birazdan. Benim benim oyunumda biraz daha. Trafikten gelen otobüsler yoğun arkadaşlar. E, kamyonlar daha az çıksın diye. Yani özellikle otogarın içerisinde kamyonlar daha az olsun diye otobüs sayıları fazla. Yani standartın üzerinde bir <gülüyor> 373 rengi En pahalı geçiş burası herhalde. İşte Otogar ya. Eski turizmacı cart diye Kaporta iş istiyor herhalde Arabayı yeni kasa çevirmek için <gülüyor> evet otogar karşımızda geliyoruz. Evet Kocaeyi'ye geldik arkadaşlar. Kocaeyi otogardayız. Birazdan... Çok kısa bir sözüm. Buradan İstanbul'a sende otogara doğru hareket edeceğiz. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle ufak telefondan size bir müzik açacağım bilgisayardan biraz çünkü ses yüksek geldi. Ses size ne kadar geliyor bilmiyorum ama çok gelmeden az gelsin. Vüker'ın sesinden dinleyelim. Yani şöyle otobüsümüzün arkasında da yazıyor. <gülüyor> Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz. Çünkü genelde izleyicilerimizden yoğun olarak abone olmayan kullanıcılar da geliyor. Abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. lara geçer. Burada Fatih Kaydışınız yapmıştı. Bir üçlük daha Giriş çıkış 373 lira. Maşallah. <gülüyor> buranın fiyatını güzel ayarlamışlar arkadaşlar. Son otobüs biletleri tabii 400-500 lira olursa yakıt zaten biliyorsunuz gerelde. Aldı gitti bir başına. Artık nonstop stop İstanbul Esenler otakar arkadaşlar. Birazdan TRX'den taritasına geçmiş olacağız. Oradan devam edeceğiz. Tünellerden sonra TRX'den tut. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek yani biz koyuyoruz haritaları haritalar kesik kesik oluyor ve evet. bunun için haritayı yapabilme bilgisine sahip olmanız arkadaşlar ki aradaki yolları bağlayabilirsiniz Standart olarak koyup çalıştırırsanız iki harita birbiriyle uyumlu değil çünkü yani çakışıyor bölgesel olarak Bundan dolayı Kopuklar oluyor şu an mesela ben o tüneller bölümüne itibaren TRX stand geçtim sol tarafta TÜPRUŞ vardı mesela karşı tarafta NUHÇİMOTO fabrikası Şöyle sol tarafta St İzmirpaşa İzmir stadı olabilir Görebiliriz tabii. FBS'in yayınla birlikte zorladığını söyleyebilirim. Bu bölgede hücür çözümlerinde benim biraz yüksek, hani 7680 e, 4040'da oynuyorum. Artık ölçekleme ölçeklemeyle oynuyorum arkadaşlar. Evet, biz buradan sağa döneceğiz Kuzey Marmara Karayolu'na çıkacağız arkadaşlar. İstanbul'a Kuzey Marmara Karayolu'ndan devam edeceğiz. Bu rüya ağırlatıp da güleme, yazıklar olsun. Bugün size yine güzel bir manzara arkadaşlar. Ömerli testleri tesisleri TLK standı gerçekten kaliteli yani Biraz yavaş ekip ama e, Çok ayrıntılı yaptıkları için Ben normal karşılıyorum Biz harita yapmayacağız mesela Ama dedim ki hani Keşke bu ekipten 100 tanesu Tüm Türkiye'yi yapsalar Bu, şık, bu kalitede tabi Gerçekten zor iş yani harita yapmak aylarını, yılları, gündemini, saatlerini çalıyor modelini ayrı yapıyorsun haritasını ayrı yapıyorsun planını ayrı yapıyorsun 5 dakikada gidiyoruz ama Yapması kaç yıl oluyor? yavaştan. Üçüncü yapıyor doğru Bacakları gördün mü gördünüz Asya'dan Avrupa'ya geçişe başlıyor arkadaşlar. Akşamda saat 6 oluyor. Bir döndük sağ. Ol. Kim buradaymış acaba? Tam binek araç. Çok hissetmedik yoksa biz kavşağa kaçırdık. Oraya buraya sağ sola bakacağız derken. Cam, yani bir numaralı koltuğun camı mükemmel şu an. Evet hakikaten. ufak bir kontroldan sonra devam ediyoruz. Bir yandan da bergen çalıyor. Uzun yolda bunlar güzel gidiyor. İstanbul tarafıydı de bize karşılıyor tabii ki. yine de sakin İstanbullular. Öyle. Trafik bu mu der? Yoldan bağlanacağız. Toplam iki tane giriş var biliyorsunuz. Biz ana kapı tek ama hani giriş bağlantı olarak biz İstoçu tarafından gireceğiz. İstoçun alt tarafında o camin olduğu taraftan değil Tam bunlar sokaklarında gibi bala buralar. <gülüyor> Best Vançılar. Best Vanın adı Van seferi başlamış. Sadece uzak biraz ama. Best Van stüdyosu. Instagram'da o bir hava veriyordu. Ram Bayram. Evet arkadaşlar İstanbul'a doğru Esenlere doğru yaklaşıyoruz. Zaten İstanbul'uydu ama Esenlere doğru yaklaşıyoruz. Bakalım nasıl bir manzara bizi bekleyecek. Şimdi buradan gelen bütün otobüsler sağlı sollu bütün otobüsler esenlere giriyor. Diğer arabalar düz gidiyor. Kırmızı geç geç geç durma geç. Otobüsleri yakalayalım. Kamil Koç'un peronu sağ tarafta. Ben Kamil Koç olduğu için sağda öleceğim. Biri soldan gidiyor, biri sağdan gidiyor. yani iki tarafa da artık yolumuz var arkadaşlar. İki tarafta da artık trafikimiz mevcut arkadaşlar. Esenlerin üst peronuna çıkıyoruz arkadaşlar. Önümüzde trafikte birlikte. Şöyle göstereyim. Şu perona gireceğim ama daha sonra sıfır kamerasıyla size göstereceğim arkadaşlar. Şu otobüsümüzü Esenler Otogar'daki peronumuza park edelim. Hayırlısıyla. Evet. Kapımızı da açalım. Evet. Yolcu sonuna geldik. Şöyle hemen Sıfır kamerasından. Trafik, şurada dursam orada. Evet sürekli bir otobüs trafiği mevcut. <gülüyor> <trafiği gülüyor> <bir otobüs trafiği gülüyor> trafiğe on yapayım bakalım değişiklik olacak mı <gülüyor> otobüs sayısı artacak mı bakalım pratik sayısı çok olursa arkadaşlar otobüs sayısı da gördüğünüz gibi <gülüyor> aynı derecede artıyor bu biz yine buradan trafikten bu devam ederek çıkışlarını gerçekleştiriyorlar <Gülüyor> gördüğünüz gibi 10 yaptıkça hani trafik şeyini artırıp arka arkaya geçen otobüs sayısı artıyor Kaza yaptılar onlar orada. İki tanesi birbirine vurdu. silme dönüyorlar ha böyle sanki çakacaklarmış gibi beylerinin sendirin durumu da bu arkadaşlar. Şöyle otobüsümüzün arkasındaki logomuzu tekrar gösterelim. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu güzel seferde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka Kamil Koç ya da başka firmada olabilir tabi. <gülüyor> Seferimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.